Rüyada deniz görmek ne demektir? Rüyanızda deniz gördüyseniz, parasal konularda rahat edeceğinize, yeni yatırımlar yapacağınıza, para biriktirmeye başlayacağınıza, yeni kazançlar elde edeceğinize, isteklerinizin gerçekleşeceğine, renkli bir hayat süreceğinize işaret eder. Eğer deniz manzarası gördüyseniz, manevi hayatınızda huzura, rüyanızda deniz uzaktaysa, huzura ulaşana kadar biraz sıkıntı içinde olacağınıza işaret eder. Denizi çok rahat bir şekilde seyrettiyseniz yine huzura işaret eder. Deniz günahlarınızdan veya yaptığınız bir şeylerden pişman olduğunuzu anlatır. İnancınız yoksa bunun tersine döneceğinize işaret eder. Rüyanızda deniz önünüzde bir engelse hazırlandığınız bir yere gidemeyeceğinizi işaret eder. Rüyanızda denizde gemiler gördüyseniz meslek hayatınızda ya da sosyal alanda çıkacak bir sorun için seyahate çıkacağınıza içinde olduğunuz duruma ilişkin yeni bilgiler edinip yaşamınızın düzene gireceğine işaret eder. Rüyanızda rüzgarlı bir deniz gördüyseniz bir konuda çok çalışacağınıza işaret eder. Bu işler parasal olabilir veya manevi de olabilir. Denizin fırtınalı olması kötü bir yöneticiye, denizin durgun olması iyi bir yöneticiye işaret eder. Fırtınalı bir denizde yüzdüğünüzü gördüyseniz korkularınızın biteceğini eğer denize düştüyseniz bazı kötü durumları yaşayacağınızı işaret eder. Denize düştükten sonra öldüyseniz kötü durumlardan kurtulacağınıza işaret eder. Başka bir yoruma göre de yaşamınızın baştan sona değişeceğine ve daha mutlu olacağınıza işaret eder. Rüyanızda sakin deniz gördüyseniz yakında büyük mutlulukta yaşayacağınıza ve hedeflerinize ulaşacağınıza işaret eder. Rüyada sakin ve temiz bir deniz gördüyseniz bu size adaletli davranacak bir yöneticiye işaret eder. Rüyanızda mavi, temiz, güzel bir deniz gördüyseniz kendinizi geliştirip de yol alacağınıza, yaşadığınız olaylara farklı bir açıdan bakacağınıza işaret eder. Size çok önemli gelen şeyleri, kaygıları, tasaları kafanıza takmayacağınıza ve olayları daha sakin yorumlayacağınıza, iç huzurunuzun artacağına işaret eder. Rüyanızda denizi dalgalı gördüyseniz bazı sıkıntılarınızın olacağına ancak bu zamanı sabırla idare edeceğinize sonunda mutlu olacağınıza işaret eder. Denizin tatlı su olması imana acı sulu olması hakaret alacağınıza işaret eder. Rüyanızdaki deniz sizin için hoş olmayan bir görüntüye sahipse kaygılanacağınız bir gelişmeye böyle bir suya düştüyseniz ve dibe doğru gittiyseniz bu başınızdan olumsuz bir olay geçeceğine işaret eder. Bu suda yüzdüyseniz sizi zorlayacak bir işe gireceğinizi gösterir. Rüyanızda deniz suyu içtiği temiz ferahlığa, gelirinizin artacağına, sevginiz veya eşinizle aranızın düzeleceğine, aile huzurunuzun artacağına, yeni bir kursa veya sosyal bir ortama gireceğinize işaret eder. Su kirli ise yaşayacağınız bazı olayların sizi endişelendireceğine, içtiğiniz su sıcak işe ise başınıza bir bira geleceğine, içtiğiniz suyun miktarı kazanacağınız daha çok paraya işaret eder. Rüyanızda deniz üzerinde yürüdüyseniz bu manevi dünyanıza gelişmelere, dünya işlerinden fazla iş dünyanızda huzur bulacağınıza, deniz üzerinde yürüdüyseniz bu bir yolculuğa işaret eder. Rüyanızda denizi açtığınızı gördüyseniz beklediğiniz yasal bir olayın sizin istediğiniz gibi sonuçlaracağına, bir mal mücadeleniz varsa onu kazanacağınıza, galim yükler alacağınıza işaret eder.